Yaşam Sevinci kitabını ne amaçla, hangi kitle yazdınız onu merak ettiniz. Şimdi, farkındalık mutlu olma sanatı ve Yaşam Sevinci kitabını yazmamın nedeni, farkındalığı olan kişi, yani sorunu kabul ediyor öncelikle. Sorunu kabul edince zaten ortada bir sorunun kabul edilmesi, sorunun yarı yarıya çözümünü sağlıyor. Yarıya, 10 olsa, 20 de olsa 50 de olsa en azından bir gün kesin olarak çözüleceği belli. İkincisi e, farkındalı yüksek kişinin iç görüşü, duru görüşü, geleceği öngörmesi Öz saygısı, öz sergisi ve öz yerine geliyor. Kitap onun için gelemeyenler, destek olamayanlar, destek alamayanlar, uzakta olanlar. uzakta olanlar. Aynı zamanda terapilere veya seanslara gelen danışmanlık, koştuk veya psikolojik desteğe gelen ya da aile.